Evet, Arapça 3. dersi 2019-2020 yılı bize ara sınav sorulanı başarınıza katkı sunmak için cevaplandırmaya başlıyoruz. Unutmayın ki sevgili öğrenciler, bahar dönemi ara sınavınız 10 Nisan 2021 Cumartesi. Yani şu an itibariyle 6 gün 14 saat 34, 36 dakika 18 saniyeniz kalmıştır. Birinci sorumuzu cevaplandırmaya başlıyoruz. Diyor ki, hel taqra'ina'l-kutube? Hel taqra'ina'l-kutube? Kitapları okur musun? Cevaben diyor ki: "Naam. Nokta, nokta El Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki kalıp ifadeler hangisi doğru olarak Tamamlar. Doğru şekilde tamamlar. Yani evet kitapları okurum. Buraya öyle bir şey gelecek ki yani özellikle tarih kitaplarını diyecek. Bu sorumuzun cevabı arkadaşlar. Lilgayeti son derece. Min ecdi e için yurva en rivayet eder ki min haysu yönünden lasiyem özellikle diyoruz. Özellikle naam el kütübet tarihiyete. Birinci sorumuzun cevabı bu. İkinci sorumuza bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Ana لَمْ nokta nokta فِي الْاِمْتِحَانِ قَبْلَ شَهْرِنْ Şimdi lem biliyorsunuz fiili muzari cezmeden bir edattır. Yukarıdaki cümlede yani bir ay önceki sınavda başarılı olmadım diyecek. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki fiillerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Tamamlar. Bakın enceh son harfi mansup. Encehu son harfi merfu. Nenceh halbuki burada ene var. Ene olduğu için arkadaşlar nenceh olmaz. Enceh doğru cevabımız değişik kılır. Tenceh sen başarılı olursun anlamında ama halbuki ben, ben 3 Üçüncü sorumuz, evet. ıı, aşağıdakında hangisi bir yiyeceğin tadını niteleyen bir sıfattır? Bir yiyeceğin tadını niteleyen bir sıfat olduğuna göre, tabi bu kelimelerin anlamlarını bilmeniz lazım. Hanımefendiler, beyefendiler, evet. Tabi dar. اللذيذü, lezzetli. Yani lezzetli olunca zaten buraya B diyeceğiz. Ama diğer kelimelerde bakalım. El-Rıhisi ucuz. El-Taklidiyyü geleneksen, El-Nahifu zayıf. Hangisi? Teşekkür. Eziz. Hâzihi Hâzihi'l-Eşbâbü bu sebepler Tü'eddi götürür. Nokta nokta el-isabeti bi emradil kalbi. Bu sebepler diyor kalp hastalıklarına yol açar. Şimdi yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki harfi cellerden hangisi doğru şekilde tamamlar. Doğru şekilde. Alel-isabeti olmaz. Yani aslında Tüeddi, neyle kullandığını bilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi gelecek zaten. Tüeddi ale olmaz, tüeddi fi olmaz. Fi deda. Li olmaz için. ile emradil kalbi. ile isabeti bi emradil kalbi. Doğru cevabımız an zaten hiç olmaz arkadaşlar. An den, o bir yerden uzaklaşmayın. Ama ile bir yere götürmeye nereye? Kalp hastalıklarına yakalanmaya sebep olur, diyor. Kalp hastalıkları. Sorularımıza dikkat ederseniz, sevgili öğrenciler, hepsini cevaplandırma, doğru cevaplandırma imkanını elde edersiniz. Bunu hiç unutmayın. Aşağıdaki ecve fiillerinin hangisi muzari meçhul formdadır? Muzari meçhul. Bakın, yukalu aslında bunun malumu nedir? yakulu idi. kale yakulu. Bu meçhul ama kıylet, yani mazi. yakulu malum, yakuluna malum, yakulu malum. Dolayısıyla yukalu. yukalu denilir ki demektir. Yani zaten meçhul ne de diyeni bilinmeyen kelime anlamında. Şimdi ee, altıncı sorumuz yu'rafül etraki Türkler bilinir bi kerem-i dıyafetihim fil alem dünyada Türkler misafirperverlikleriyle bilinir, konukseverlikleriyle bilinir diyoruz şimdi aşıklı Türkler dünyada misafirler ikramı iyi bilir iyi bilir ama burada bu yok iyi kelimesi yok e, bilir kelimesi yok yu'rafu bilinir tanınır Türkler dünyada en iyi ziyafet verenler olarak bilinir. En iyi ziyafet olarak bir şey yok burada. Türkler dünyada konukseverlikleriyle bilinir. Doğrusu arkadaşlar 6. sorumuz cevabı C'dir. Türkler dünyada kerametleriyle bilinir. Keramet diye konukseverlik. Türklerin ziyafetlerinin 150 dünyaca bilinir. Bir de çocuklar şuraya dikkat ediyorsunuz. En yakın diyor. En yakın. Yani hepsi yakın da en yakın nedir? Türkler dünyada konukseverlikleriyle ne yapılır bilinir diyor. 7. soru. Aşağıdaki cümlelerde hangisinin fiili edilgen, meçhul formda değildir? Bakın. Bu sefer değildir diyor. Sevgili arkadaşlar. Değildir. Ona dikkat ediyorsunuz vulide meçhul yuftahu meçhul duribet meçhul Ha meçhulün ne olduğunu nasıl elde edildiğini de biliyorsun zaten mazide ilk harf ötre sondan bir önceki harf esre yapılır velede vulide muzaride de ilk harf ötre sondan bir önceki harf üstün yapılır yeftahu yuftahum yeftahu açar açıyor yuftahu açılıyor Duribet vuruldu. Dar, duribet darabet idi, duribet oldu. Sürika çalındı. Limeze ta'ahartum ya evlat. Niçin geç kaldınız çocuklar? Cevabımız bu. Mesulide fi şehri Rabi'ul evvel. Rabi'ul evvel ayında doğdum. Yaftahu al mat'am as-sa'at as Saat 8'de lokanta açılır. Açılıyor. Durbet fi ahdil halifeti Ömer. Ömer. Halife Ömer döneminde bastırıldı. Surka kitabim gurfeti kitabım odamdan çalındı diyor. Burada da bakın nimaz ete akartım niçin geç kaldınız çocuklar diyor. Yine değildir vurgulu bir cümle, bir soru. Aşağıdaki fiillerden hangisi edilgen yapıda değildir? Bakın duribe edilgen, du'iye edilgen, kyle edilgen, mudde edilgen, hasune edilgen olmayan bir fiildir. O zaman ne diyoruz? Bir. Aşağıdaki fiillerden hangisi duribe, hasune arkadaşlar lazım bir fiildir? Evet, yani, bakın hepsinde ilk harfleri nedir? Ötredir. Tabi bu e, ku ile de ku ile ama e, şey olduğu için dile ağır geldiğinden dolayı kı ile demiş. Dokuzuncu soruya bakarız. Aşağıdaki fiillerden hangisi muzari meçhul formudur? Muzari meçhul. Bakın. Eee yeşteriku iştirak ediyor. Yunazzamu düzenleniyor. Yu'limu bildiriyor yüşahidu, müşahede ediyor. yüderrisu ders veriyor. 9. sorumuz nedir arkadaşlar? Muzari meçhul forumda olan nedir? Yunan zamu. Nedir? Tanzim ediliyor. Tanzim düzenleniyor. 10. soru. Ladeyne haczun musbehun. Daha önce rezervasyonumuz vardı. 10 odalık bir rezervasyonumuz vardı. Nokta nokta el-Gurafu min-kibel-i Şimdi burada bakın ben cizu haciz edeceğiz. Rezerve edeceğiz. Halbuki edinmiş zaten. Hacaz ne? Biz rezerve ettik. cize Hücüze, haciz edildi. cizet. Arkadaşlar, çünkü el-ğurafu nedir? Cemiyet eksir, müennes, gurfetün. Dolayısıyla hücüzet olacak. Hücüzet-ül-ğurafu minkıbeli Şirketimiz tarafından odalar, yani nedir? On oda rezerve edildi diyor. Şirketimiz tarafından. 11. soru Tüste'ceru şakkatun cemiletün el evvel. Yukarıdaki cümlenin naib-i faili aşağıdakilerden hangisidir? Usteceru kiralanıyor, kiralanıyor. Şukkatün cemiletun tabistu steceru nedir? Meçhul fiil olduğu için meçhul fiilin manası nedir arkadaşlar? Faili ya bilinmiyor ya çok meşhur olduğu için zikredilmiyor ya da zikredilmek istemiyor gibi sebepler var. Dolayısıyla Ondan sonraki gelen isim, yani merfulün bir, naibi fail olarak merfu oluyor. Dolayısıyla bakın, müstehcelüş şakkatün cemîletin fı tabi birinci katta güzel bir daire kiralanıyor. Do doğru cevap şakkatün. Şakkatün. هَاُلَيْهُنَّ اَتْطَالِبَاتُ Bunlar, o kız öğrencilerdi ki, iltekaytu bihinne, onlarla karşılaştım, eşşehran madi. Geçen ay onlarla karşılaşmıştım. Şimdi et talibetü, arkadaşlar, öyle kız öğrenciler ki, diyeceğiz, öyle kız öğrenciler ki, ismi mevsul, ellezi, ellezani, ellezine, elleti, ellevati, elleti, elleti, Bak, elleti, elatani, elawati olarak gelir. O zaman elawati bir şıkkımız doğru cevap. Bunlar geçen ay karşılaştığın kız öğrencilerdir diyor. Buluştuğun kız öğrenciler. Cansız varlıkları ifade eden çoğul isimlerden sonra aşağıdaki ismi mevsullerden hangisi kullanılır? Hangisi kullanılır cansız? Arkadaşlar cansız olduğu için müennes kabul ediyor. Diyor. Bunu da unutmayın. Cansız, akılsızlar, müendis kabul edilir. Dolayısıyla hangisi kullanılır? C şıkkı, elletiyyi. 14. لَا يُعْجِبُنِ الَّذ۪ينَ يُدَّخِّنُونَ فِي الْاَمَاكِنِ الْمُغْلَقَةِ Kapalı yerlerde sigara içenler hoşuma gitmiyor. Altı çizili kelime cümlenin hangi ögesidir? 14. soru. Arkadaşlar benim hoşuma gitmiyor kimler hoşuma gitmiyor? Ellevine. Yani bu nedir? Fail. Bak la yu'jibu ni meful. Kim ee, bu hoş e, gitmeye de gitmeme işini yapan? Ellevine yudahhilunne fi'l emakin'l mughlaqati. Kapalı alanlarda sigara içen şahıslar benim hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla ellevine nedir? Fail. 15. soru faza faza e, iştiraka fi'l mubaratil ahireti fi'l mubaratil ahireti son maçta eee işte nedir kazandı o iki grup ki ya yani, veya takım ki veya iki kişiyi ki, e, son maçta kazandı diyeceğiz şimdi iştiraka Bakın, işte işterekete olması lazım. Elleteyni, yine müennes olmalı. Ellevine cemi olması lazım. Ma, cansız olması lazım. Doğru cevabımız, elledâni. Fez elledâni, işterekete. O iki şahıs, yani son maça katılan iki şahıs kazandı, başardı, zafer elde etti diyoruz. Şurtiyyul murur, mururi. Trafik polisi. Soruyor. Es-Seyh'ı cevap veriyor. es, es diyor ki Li-e-khı ze-vevceti ve Eşimi buradan almak için. Eşimi buradan alacağım. Buradan almak için. Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere getirilebilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir? Me-tala buke mine Polisten talebin nedir? Yani polisten neyi istiyorsun? Bir Maruzatın var e, olmaz yan yakın ama deyin. eynese sete huzu eşini nereye götüreceksin Halbuki burada öyle bir şey yok diyecek ki e, şimdi göreceğiz burada ne bekliyorsun yani diyor şey niçin bekliyorsun mezetef ane burada ne yapıyorsun Keiffe Kaday da günün nasıl geçirdin bu sorun cevabı dedi. O sorun cevabı, lima da tanıtır Buradan niçin bekliyorsun? Cevaba, li a kudze zevjeti min hıne, eşimle buradan götürmek için diyor. Eşimle burada sözleştik, götüreceğim diyor. On yedinci soru, nehtaju ile kamusi noktanıto, meani kamus sözlük demek. Meani kelimatı, illeti la nafra bilmedi mi? Kelime Bilmek için, öğrenmek için kamusa ihtiyacımız var. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Hangisi doğru şekilde tamamlıyor? Şimdi keylâ ne'arife me'ani, e, kamusa, sözlüğe ihtiyacımız var. Ne için? Bilmemek için diyor. Keylâ ne'arife, zaten olmaz. Likeynense, unutmak için. Line'arife, unutmak Arkadaşlar bakın lin harfe Bilme, maani kelimati lati manasını bilmediğimiz kelimelerin manasını bilmek için bir sözlüğe ihtiyacımız vardır. Lan na'rifa en na'rifa doğru cevabı bulduktan sonra zaten gerek yok diye 18. soru nahnu nuridu en nokta nokta hayaten sa'ide. Şimdi nuri, nahnu olduğu için sevgili öğrenciler o zaman en tabi fiili muzari nasb ediyor. En ne nun düşmüş ama onlar halbuki biz olacak. En ne'işû olmaz çünkü nasb olacak. En te'işîne nahnu nöridu nahnu nöridu", arkadaşlar nahnu nöridu nahnu nöridu, nöridu", nöridu" en Nahnu nuridu an na'isha olacak na'isha ama burada eee hayatan arkadaşlar e, o zaman bu ya na'i nahnu nuridu an na'isha bu soru yanlış düzenlenmiş nahnu nuridu biz istiyoruz an na'isha Yaşamayı, hayaten, saireten doğru, mutlu bir hayat yaşamayı. Ya'işü onlar yani o şeyler. Na'işü de e, en yakın ama aslında şunun şey olması lazım. Mansup olması lazım. Neyse geçiyoruz bunu sonra. Aşağıdakilerin hangisi nasip edatı değildir? Nasb edatı değildir. Len nasb eder. Key nasb eder. Likey nasb eder. En nasb eder. Lem arkadaşlar cez Lem nedir? Cez En len key izen biliyorsunuz bunlar nasb edatı. Lem lemme lâmur emin nehi cez Son sorumuza geliyoruz. Eşşâbüttürkiyyû yu'teberû şa'ben latîfen ve mud yafen midyafen yani konuksever ve cömert bir kavim, bir millet olarak bilinir Türkler diyor. Ee, Türkler misafirperver bir halk olarak kabul edilir. En yakın bakın, buradaki vurgu çok önemli. En yakın, en yakın yani. Ee, doğru ama en yakın değil. Türk halkı misafirperver ve cömert bir halktır. Bir bakan başkasına Türk halkı Zarif bir halk olarak kabul edilir. Türk halkı misafirperver ve zarif bir halktır. Türk halkı zarif ve misafirperver bir halk olarak kabul edilir. Bak, El-Şe'bü Türkî Kabul edilir. Şe'ben, latifen ve midyafen. Zarif, latif, zarif, midyafen, misafirperver. O zaman. Evet arkadaşlar. Burada. 18. soruyu cevaplandıramadık. <gülüyor> şıklar çünkü yanlış düzenlenmiş. Ee, bu videolarımız devam edecek. Bugünkü videomuzu buradan neticelendiriyoruz. Videolarımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza haberdar etmeyi lütfen unutmayınız. Hepinize sağlıklı vakti.